selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 4. haftamızın 2. konusundayız TYT 2023 Matematik Kampu'nda Konumuzun ismi 1. dereceden denklemler 1. dereceden denklemlerle alakalı arkadaşlarım Karşına çıkabilecek Örnekleri inceleyeceğiz Daha doğrusu direkt 1. dereceden Denklemlerle alakalı Karşına soru çıkmayacaktır Lönk diye böyle 1. dereceden Denklem sorusu göremezsin Birinci dereceden denklemi neredeyse matematiğin bütün müfredatında kullanabilirsiniz. Dolayısıyla gençler bu konunun her ne kadar basit dahi olsa bu konunun inceliklerini mutlaka öğrenmelisiniz. Şimdi o incelikleri beraber inceleyelim gençler. Demiş ki bize birinci dereceden denklemlerde x bir değişken. a ile b reel sayı ve a da sıfırdan farklı olmak üzere içinde x'ten başka değişken bulunmayan A x artı b eşit sıfır biçimindeki ifadelere biz birinci dereceden bakın birinci dereceden bir bilinmeyenli bir bilinmeyenli bilinmeyenli denklem diyeceğiz arkadaşlar. Tamam neden bir bilinmeyenli diyoruz? Çünkü bir tane ikisimiz var e, bilinmeyen olarak a ile b'yi biliyoruz reel sayılar ve neden birinci dereceden? Çünkü burada x'in kuvveti sevgili arkadaşlarım birdir. Bundan kaynaklı birinci derecedendir. AYT kısmında mesela ikinci dereceden denklemleri görürken orada da diyeceğiz ki ABC reel sayı diyeceğiz örnek veriyorum. Tabi A0'dan farklı olacak. Burada da A0'dan farklıydı. AX kare artı BX artı C eşittir sıfıra ikinci dereceden denklem diyeceğiz. Çünkü bunu da derecesi gördüğünüz üzere 2 olacak gençler. Devam edelim konuyu saptırmayalım. AX artı B'ye eşit sıfır biçiminde olan ifadelere de bu sefer yine bakın birinci dereceden diyorum birinci dereceden bu sefer kaç tane bilinmeyen var x ve y var dolayısıyla iki bilinmeyenli iki bilinmeyenli denklem diyeceğiz arkadaşlar tamam bir tanesi birinci dereceden bir bilinmeyenli öteki de birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem bir denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye sevgili arkadaşlarım ne diyelim çözüm Kümesi denir yazalım buraya da çözüm kümesi denir çözüm kümesini de ya böyle ç ile göstereceksiniz ya da c k ile göstereceksiniz arkadaşlarım çözüm kümemizi bulduğunuz kökleri denklemi sağlayan e, ifadeleri x'leri bunun içine küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız hocam küçükten büyük olması şart mı yani bu da matematiğin raconu diyelim tamam anladın sen o işin Peki devam birinci örnek 3x artı 4 eşit 13 denkleminin çözüm kümesini bulunuz hemen ilkokuldan beri biliyoruz yanlış hatırlamıyorsam 7. sınıf olması gerekiyor değil mi oradan beri biliyoruz bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa uygulayacağız 3x burada kalsın 4'ü karşıya atarsam 13-4 olacaktır. 3x eşittir 13'ten 4 çıktı 9. Her iki tarafı 3'e bölerseniz x eşittir 3 gelecektir. Şimdi benim çözüm kümem ne olur arkadaşlar? Doğal olarak sadece 3 elemanından oluşur deriz. Bir diğer örneğimiz 3 artı 4x eşittir 2x eksi 15. Bu sefer 2x'i bu tarafa 3'ü bu tarafa atarsam 4x eksi 2x eşittir. Eksi 15 eksi 3 olacaktır. Bakın burası 2x. Karşı taraf eksi 18. Dolayısıyla x eşittir kaç olur? Eksi 9 olur. Yani çözüm kümemizde bizim sadece ama sadece eksi 9 elemanlar oluşur diyeceğiz. ax 8 eşittir 9 eksi x eksi a denkleminin kökü eksi 1 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi kökü eksi 1 ise demek ki x gördüğümüz yere tabii ki eksi 1 yazacağız. Denklemin sağlamasını bekleyeceğiz. Yazalım arkadaşlarım. Eksi a gelir bakın buradan. Eksi 1 kere a'dan eksi a. Artı 8 eşittir 9 eksi x gördüğüm yere 1 yazıyordum 1 eksi a şimdi şu eksi içeri dağıtırsanız bunların hepsi artı olacaktır eksi a artı 8 eşittir 9 1 daha 10 yapar 10 artı a gelir eksi a'yı bu tarafa artı 10'u bu tarafa atarsanız bu taraf 2a olacaktır bu taraf 2 olacaktır her iki tarafı 2'ye bölerseniz de a eşittir 1'i bulursunuz a kaçtır diye sormuştu a 1'dir Sakın ola ki elimiz alıştı diye c eşittir, bir falan yazmayın. Çünkü sevgili arkadaşlarım c zaten eksi bir. Fakat burada bulduğunuz a'yı çözüm kümesinin içerisine dahil edemezsiniz. Çünkü bu denklemin parametresi, bu denklemin değişkeni neymiş? Bilinmeyeni x'miş arkadaşlar. Bakın burada da değişken yerine hangi kelimeleri kullanabileceklerimizi gösterdik. Neydi? Değişken ya da bilinmeyen veya veyahut... Başka ne kullan kullanabiliyormuşuz? Parametre. Parametre değişken. Tamam mı? Ve devam ediyorum arkadaşlarım. Dördüncü örneğimle. Dikkatli ediniyorsunuz 1 bölü a eksi 3 artı 2a eşittir. 6 eksi 1 bölü 3 eksi a. Bu denklemin çözüm kümesi nedir? Öncelikle şu eksiği bir artı yapayım ben. Şunu eksi şunu artı yapalım. 1 bölü eksi 3 artı a. Yani arkadaşlar şu denklem şu hale bürünsün. 1 bölü a eksi 3 artı 2a eşittir 6 artı 1 bölü a -3 şimdi bakın ya 1 bölü a 3ü bu tarafa atarsınız 1 bölü a -3 eksi 1 bölü a -3 olur tamam mı artı 2A eşittir 6 dersiniz ya da her iki tarafta hocam zaten 1 bölü a -3 ve burada da 1 bölü a -3 var diye bunları direkt götürebilirsiniz artılığı eksili ise Tamam mı? Bunlar zaten gidiyor. 2A eşittir. 6 ise A eşittir. Ne oluyor? 3 oluyor. Şimdi çözüm kümesini bulunuz demiş. Ç eşittir. Burada bilinmeyenimiz A olduğu için Ç'yi yazabiliriz. Çözüm kümesi eşittir. Ne yazıyoruz arkadaşlar? Buraya hiçbir şey yazmıyoruz. Çünkü çözüm kümemiz bizim boş küme. E niye? Hayda biz bulduk işte hocam. A'yı 3 bulduk. Neden buraya 3 yazamıyoruz? Çünkü arkadaşlar yazamazsınız. Denklemin içerisinde ne kadar bunlar birbirini götürseler de Payda kısmına baktığınız takdirde A'yı getirip Payda da yerine yazarsanız 1 bölü 0 gibi bir tanımsız sonuç alırsınız Bunlara dikkat edeceksiniz Senin bulduğun o kök dediğin 3 ifadeyi tanımsız yapıyorsa Kök falan değildir Dolayısıyla biz Çözüm kümesinin içerisinde Bu 3'ü de yazamadığımız takdirde Çözüm kümesinin içerisinde yazılabilecek bir eleman kalmıyor zaten e Kalmıyorsa ne yapacağız? Çözüm kümesinin içi boş olacak. Ki biz buna da kümelerde ne diyoruz? Boş küme diyoruz gençler. Devam ediyorum. Beşinci örnekle. A bölü A artı 5 artı A eşittir. A artı bir eksi 5 bölü A artı 5 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Bakın her iki tarafta A'lar var. Toplam biçiminde bunlar bir götürelim bunları. Daha sonrasında paydamız A artı 5 ya. A artı 5 ne olmak zorunda? Sıfırdan farklı yani A 5'i karşıya atıyorsunuz, eksi 5'ten farklı olmak zorunda. Peşin peşin yazalım ki sonra uğraşmayalım, can sıkmasın. Peki şimdi ne yapacağız? Hocam, şunda bilinmeyen mevcut olduğu için bunu bu tarafa atalım. Yani a bölü a artı 5, artı diyorum bakın eksiydi, artı 5 bölü a artı 5, eşittir ne olmuş oldu? 1. Şimdi bakın a ile 5'i topluyorum, a artı 5. Paydalar eşit olduğu için toplayabildim. Paydamız zaten A artı 5 eşittir 1 ya. Şimdi bakın burada A ne olursa olsun bunu buna böldüğümüz takdirde sonuç 1 gelir. Neden? Çünkü ikisi birbirinin aynısı. Yani sen İsmail'i, İsmail'e böldüğün takdirde de 1 bulacaksındır. Tamam mı? Dolayısıyla A artı 5'i, A artı 5'e böldüm 1 çıktı ya. Tamam çok güzel artık sen şunu söyleyebilirsin, şu cümleyi kurabilirsin. Hocam benim öyle bir çözüm kümem var ki ben A gördüğüm yere ne yazarsam yazayım sağlıyor. O zaman çözüm kümen nedir biliyor musun? Tüm reel sayılardır. Ama ve lakin ne dedik? A eksi 5 olamaz. O halde ne diyeceğiz? Reel sayılardan eksi 5'i çıkaracağız arkadaşlar. Çünkü eksi 5'i sen şurada yerine yazdın. takdirde <gülüyor> ne geliyor? 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Ve bu belirsizlik tabii ki de gidip de 1'e eşit olamaz arkadaşlar Umarım anlaşılmıştır cevabımız tüm reel sayılar eksi -5 elemanı olacaktı devam ediyorum alttaki bilgiyle a ve B ikisi de sıfırdan farklı gerçek sayılar ve B ile D de eleman e, B ile D de reel sayıların birer elemanı olmak üzere eğer ax artı B eşittir Cx artı D de bir denklemimiz varsa bizim Şimdi üç tane durum söz konusu birinci durum Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için, çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için şu gerekiyor arkadaşlar. <gülüyor> buradaki A ile buradaki A ile hatta direkt şöyle yapabilirsiniz. A ile C birbirine eşit olacaklar ama B ile de birbirinden farklı olacaklar diyebiliriz. İkisi beraber sağlayacak. A buradaki AC'ye eşit ama BD'den farklıysa işte o zaman çözüm kümemiz boş küme olur. Mesela 2x artı 3 eşittir 2x artı 4 derseniz burada 2x'ler birbirini pek tabii götürecektir. Elimizde de saçma sapan biçimde 3 eşittir 4 gelecektir. Yani bu ne demek? Sen x gördüğün yere ne yazarsan yaz bunun sonucu 3 eşittir 4 çıkacak. E böyle bir şey mümkün mü? E hayır o zaman ben x gördüğüm yere öyle kafama göre her şeyi yazamıyormuşum. Demek ki sevgili gençler bu denklemin çözüm kümesi bu şartlar altında boş kümeymiş. Peki çözüm kümesinin sonsuz elemanlı yani yukarıdaki gibi, şuradaki gibi sonsuz elemanlı olabilmesi için ne gerekli? O da şöyle arkadaşlarım. A, C ye eşit olacak ve B'de D'ye eşit olacak. Ancak bu şartlar altında A eşittir, C ve B eşittir, D olur. Farklı bir şartı daha var onu da birazdan göreceğiz merak etmeyin. Çözüm kümesi tek elemanlı olabilmesi için ise bakın çözüm kümesinin tek elemanlı olabilmesi için de şöyle diyoruz. Neydi bizim denklemimiz ax artı b eşittir ee, cx artı d idi çözüm kümesi tek elemanlı olacaksa a bölü c'nin hop b bölü d'den farklı olması gerekli tamam a bölü c b bölü d'den farklı olması gerekiyor Yani şu iki şart sağlamıyorsa zaten çözüm kümesi tek elemanlıdır da diyebiliriz açıkçası tamam pekala şimdi devam edelim örnek 6 4a artı 15 eşittir k çarpı a artı 2 artı b eşitliğini sağlayan hiçbir a gerçek sayısı olmadığına göre b kaç olamaz diye sorulmuş. Hemen yazalım. 4a artı 15 eşittir dağıtıyorum içeriye k çarpı a artı 2k artı b yazdım. Şimdi hiçbir a gerçek sayısı yoksa demek ki çözüm kümemiz neymiş boş kümeymiş çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için Buradaki a'nın kat sayısı ile buradaki a'nın kat sayısı eşit olacak. Yani k 4'e eşit olacak ve buradaki 2k artı b sevgili arkadaşlar 15'ten ne olması gerekiyordu? Farklı olması gerekiyordu. Bizim k dediğimiz sayı 4 ise 2k kaçtır? 8. Yani 8 artı b farklıdır 15 diyeceğiz. Bu 8'i karşıya atıyorsunuz eksili olarak. Tabii ki o zaman da b farklıdır 15 eksi 8 oluyor. Yani b farklıdır 7 oluyor arkadaşlarım b kaç olamaz diye sorulmuştu bize. B kaç olamıyormuş? 7 olamıyormuş. Tamam. 7. örneğimize bakalım bir de. 2 mx 12x m 4x 7 artı ne? denklemi Her x reel sayısı için sağlanıyormuş bakın. Hangi x'i koyarsanız koyun bu denklem sağlanıyormuş. Peki bu hangi şartta geçerliydi? Şu şartta. Şunun katsayısı, ikisinin katsayısı olan 2 m x'in kat sayısı olan 4'e eşit olmak zorunda. Buradan sevgili arkadaşlarım m'nin eksi 2 çıktığını görebilirsiniz. Bu cepte m eksi 2 ise şurada yerine yazın. 12 eksi eksi 2 dedim eşittir. Eksi 7 artı n'ye yani bu tarafın sabit terimi bu tarafın sabit terimine eşit olmak zorunda. 12'den eksi 2'yi çıkarırsanız 14 gelir. Eksi 7'yi bu tarafa atarsanız artı 7 olur. Eşittir. N'ye gelecektir. Ve N buradan kaçmış arkadaşlar? 21'miş. Şimdi M -2 2. de 21. Bizden istenen N'den M'yi çıkar demiş. Yani 21'den eksi -2 çıkar demiş. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Dolayısıyla 21 artı 2'den doğru cevabımız ne gelir bizim? Tabii ki 23 gelir. Cevap budur deriz. Şimdi bir diğer bilgimiz. Birden fazla denklemin oluşturduğu sisteme sevgili arkadaşlarım birinci dereceden Birinci dereceden Denklem Sistemleri denir Denklem sistemi denir Tabi birden fazla e, Birinci dereceden Denklemin oluşturduğu yazın Birinci dereceden denklemin oluşturduğu sisteme Birinci dereceden denklem sistemi denir Eğer birden fazla ikinci dereceden Denklemden oluşan bir sistem varsa Ona da ikinci dereceden denklem sistemi Diyecektik Verilen tüm denklemleri sağlayan değerlerden oluşan kümeye Denklem sisteminin, denklem sisteminin çözüm kümesi diyeceğiz. Çözüm kümesi diyeceğiz. Burada arkadaşlarım bu denklem sisteminin çözüm kümesi tabii x ve y'lerden oluşacağı için çözüm kümesini, çözüm kümesi elemanlarını, onu da yazın buraya, elemanlarını sıralı ikililerle göstereceğiz. Sıralı ikililer ile Göstereceğiz sıralı ikiliden kastımız ne göstereceğiz yazın sıralı ikililer dediğimizde x virgül y sıralı ikililerinden bahsediyorum arkadaşlarım Çünkü denklem sisteminin içerisinde tabi şöyle bir durum var iki bilinmeyen nelerde x ve y ile göstereceğiz tamam tek bilinmeyen varsa yine normal her zaman bildiğimiz takıldığımız çözüm kümesi Şimdi birden bir denklem sisteminde birden fazla bilinmeyen varsa Çözüm, iki farklı çözüm yöntemi var. İki farklı çözüm yönteminden bir tanesi sevgili arkadaşlarım yok etme yöntemi diyorsunuz. Yok etme yöntemi ki genelde bunu kullanıyoruz. İkinci yöntemimiz de yerine koyma yöntemi. Bunu da ara sıra kullanabiliyoruz. Yerine koyma yöntemi. Aslında şu yerine koyma yöntemini daha sık aklımıza getirsek çok daha güzel olur. Çünkü bazen göremiyoruz illa bir şeyleri yok etmeye çalışıyoruz o da biraz can sıkıcı bir muhabbete dönüşebiliyor. Yok etme yöntemi ve yerine koyma yöntemi. Şimdi bir sonraki soruyu hem yok etme yöntemiyle hem de yerine koyma yöntemiyle beraber çözelim. Hatta hatta şöyle ayıralım arkadaşlarım sol tarafa bir yöntemle sağ tarafa bir yöntemle çözelim tamam mı? Peki a artı 2b eşittir eksi 3 ve 3a artı b eşittir 1. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Önce yok etme metodunu uygulayalım. Yok etme metodu için ben bu denklemin tamamını 2 ile çarpacağım. Böylelikle yukarıdaki denklemimizi yine yazalım. A artı 2B eşittir eksi 3 ken alttaki denklemimiz ise 6A artı 2B eşittir 2 olur. Şimdi de sevgili arkadaşlar alttaki denklemden alttakinden üsttekini çıkaralım. 6A'dan A çıkarsa 5A kalır. Bakın 2B'den 2B çıkarsa 2B'ler gider. Dolayısıyla 2B'ler yok olduğuna göre yani B'ler yok olduğuna göre bu yüzden bu de yöntemin ismi yok etme metodudur. 2'den eksi 3'ü çıkarırsanız 2 eksi 3 diyorsunuz ya. Eksiler gider ne kalır? 5. Demek ki A kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. A 1 ise buldunuz ya bunu. Herhangi bir denklemde yerine yazacaksınız. Örnek veriyorum, sallıyorum. Şunu da yerine yazalım hadi. A 1'di. 3 kere 1. 3 artı B eşittir. 1 ise de buradan kaç gelir? 2 gelecektir. Yani sevgili gençler. A 1'miş. B de eksi Çözüm kümesini bulunuz demişti. Çözüm kümemiz eşittir dedim. Açtım parantezimi. Bir tane çözüm geldi. Bu da ilk A ikinci eksi 2 olacağına göre 1'e eksi 2. X ve Y demiş olsaydı. X'i önce Y'yi sonra yazacaksınız. 1'e eksi 2 bizim çözüm kümemizdir sevgili gençler. Şimdi bir de yerine koyma metoduyla çözelim sorumuzu. Yerine koyarak nasıl çözeriz? Şöyle örnek veriyorum. Burada B'yi yalnız bırakıp b eşittir 1-3a yapacaktır bakın 1-3a benim b'me eşit sonra da getirdiğiniz şurada b gördüğünüz yere 1-3a yazacaksınız yani a artı 2 parantezinde 1-3a eşittir neymiş arkadaşlar eksi 3'müş şimdi dağıtalım içeriye 2'yi a artı 2-6a eşittir eksi 3 dedim a'dan 6a'yı çıkardım eksi 5a geldi 2'yi de karşıya attım eksi 5 oldu. Her iki tarafta birer eksi var. O eksileri bir götürelim. 5a5 beş ise a kaçtır? a 1'dir. Şimdi aynı yöntemle getirip şurada mesela örnek veriyorum. A gördüğün yere 1 yazacaksın. B eşittir 1 3 kere 1. 3 yapar. 1'den 3'ü çıkarırsanız B de buradan kaç gelir? -2 gelir. Bakın az önceki gibi a'yı 1, b'yi -2 bulduk. Sonuç değişiyor mu? Sonuç değişmiyor. Ama yöntemler birbirinden farklı. Dolayısıyla sevgili gençler hangi yöntemi kullanacağın o da biraz sorunun gelişine ve senin aklına gelmesiyle alakalı. İstediğini kullanabilirsin. Her soruda istediğimizi kullanabilir miyiz? Genelde her soruda istediğini kullanabilirsin. Sonuçta bunun ismi bir yöntem. Bu da bir yöntem. Bu da bir yöntem. Ortada bir yöntem varsa istediğin yöntemi kullanmak sana bağlı. İlla bu soruda bu yöntem kullanılmalı diye bir kural yok. Bu denklem sisteminin çözüm kümesini bize bul demiş. Tamam mı? Hadi hesaplayalım bulalım bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Burada ben şunu eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Bunu eksi 2 ile çarparsanız eğer. Eksi 4a artı 8b eşittir eksi 10 gelecektir. Alttakine bakıyorsunuz 8b eksi 4a eşittir yine eksi 10. Şimdi üsttekinden alttakini veya alttakinden üsttekini çıkardığınız takdirde. Bunla bu gidiyor. E bununla da bu gidiyor. E bunla da bu gidiyor. 0 eşittir 0 kalıyor. Şimdi bunun sebebi şu. Bunun sebebi şu. Burada sevgili arkadaşlarım. iki denklem birbirinin katı. Bakın kaç katı? Eksi 2 katı. Eğer denklem sisteminin içerisinde verilen ifadelerde. Bir denklem diğerinin. Eğer bir reel sayı katıysa. Bakın illa tam sayı katı olmak zorunda değil. Biri diğerinin 1 bir bölü 2 katı da olabilirdi ki. Kaldı ki. Şu, şunun eksi 1 bölü 2 katı mesela. Tamam mı? Biri diğerinin herhangi bir sayı kadar katıysa bu denklemlerin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bakın çözüm kümesi reel sayılardır diyemem. Neden diyemem? Çünkü hem A var hem B var. Dolayısıyla reel sayılar bize noktasal bir gösterim sağlar. Yani bir bilinmeyenli denklemlerde bir bilinmeyenli denklemde çözüm kümesi reel sayılardır dersin. Ama iki bilinmeyen varsa, iki bilinmeyen varsa, iki bilinmeyen varsa o zaman benim çözüm kümem sonsuz elemanlıysa R kare diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü sıralı ikililerden oluşuyor. Bu noktayı gösterir bize, sayı doğrusu üzerindeki noktaları gösterir. Bu da sevgili arkadaşlarım kartezyen koordinat sistemi üzerindeki noktaları göstereceği için benim çözüm kümem R karedir diyorum. Eğer 3 bilinmeyen olmuş olsaydı o zaman da reküp derdik. Tamam. Bilgi. AX artı BY artı C eşit 0 ve DX artı EY artı F eşit 0 denkleminin çözüm kümesi. Bakın yine 3 tane. Ve yukarıdakiyle ile yukarıda verdiğimiz o 3 madde ile neredeyse bağdaşık olacak bunlar. Eğer bunun çözüm kümesi tek elemanlıysa arkadaşlar. Tek elemanlı olabilmesi için ne gerekiyor? Şu gerekiyor gençler. A ile D'nin oranı. A bölü d, bakın xlerin katsayıları oranları, tamam mı? Ee, farklıdır diyorum. B bölü e ise zaten tek elemanlıdır, tamam? Buna e, aslına bakarsanız analitik geometri sonucu dur bu veya işte türevde de göreceğiz bunları. Aslına bakarsanız bunun bu şekilde olmasının tek sebebi bu doğruların bir eğimlerinin birbirinden farklı olması, yani şöyle kartezyen koordinat sisteminde gençler. Demek ki benim bir doğrum şöyleyken diğerinin eğimi farklı mesela biraz daha fazlaysa mutlaka ama mutlaka tek bir noktada kesişecekleri için tek elemanlıdır çözüm kümemiz diyoruz. Eğimleri farklı. iki doğru ee, kartezyen koordinat sisteminde mutlaka ama mutlaka bir noktada kesişirler. Boş küme ise eğer, boş küme ise çözüm kümesi A bölü D eşittir B bölü E diyorsunuz. Yalnız bunlar C bölü F'den farklı olacaklar diyoruz. Yani eğimleri aynı fakat yerleri farklı. Onu da ben size şöyle aklınıza canlanması için gösterebilirim. Örnek veriyorum. Benim bir doğrum şuysa gençler, diğer doğrum da bunun gibi olacak. Yani buna paralel olacak. Şu demek, eğimleri aynı demek. Şu demek de farklıdır. C bölü F demek de farklı yerdeler demek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, paralel iki doğru kartezyen koordinat sisteminde 0 noktada kesişeceği için. Çözüm kümesi de boş kümedir. Demek ki bu kesim noktaları bizim çözüm kümemizin elemanları da oluyor aynı zamanda. Peki hocam sonsuz elemanlıysa o zaman da hem eğimleri aynı oluyor hem de bu doğrular üst üste olmuş oluyor. Yani bunların tamamının eşit çıkması gerekiyor ki sonsuz elemana sahip olsun aynı yukarıdaki gibi. Hemen gelin şu örneğe tekrar bakalım şimdi. Bakın gençler. 2'nin 2'nin a'nın katsayısı -4'e oranı Eşittir, 4'ün 8'i oranı eşittir 5'in -10 oranı Bakın hepsi de eksi 1 bölü 2 gelir Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 Dolayısıyla benim çözüm kümemin eleman sayısı sonsuz adettedir diyoruz 72. sayfamızda 10. örneğimizdeyiz m-1x artı 5'ye eşit 10, 7x artı m artı 1'ye eşittir 14 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa Sonsuz elemanlı ise ne yapıyoruz? X'in katsayısı bu, bu. Y'nin katsayısı bu ve bu. Ve sevgili gençler son olarak sabitlerimiz de bunlar. Şimdi m-1'in 7'ye oranı diyoruz. Sonsuz elemanlı ise hepsi birbirine eşit olacak. 5'in m artı 1'e oranına eşit olacak. Ve bu da sevgili arkadaşlarım 10'un 14'e oranına eşit olacak. Şimdi hemen şu şunun 2 katı mı? 10, 5'in 2 katı. Dolayısıyla 14'te bunun 2 katıdır diyoruz. Yani m artı 1'i 2 ile çarparsanız 14 gelir diyoruz. Peki ben neyi 2 ile çarparsam 14 gelir? Tabii ki 7'yi. O halde m artı 1 kesinlikle ama kesinlikle 7. O halde m kaçtır arkadaşlarım? 6'dır diyeceğiz. Bize neyi sormuştu? m kaçtır diye sormuştu. Cevap 6 olacaktı. Sen bunu şuradan da yürütebilirdin. 7'nin 2 katı 14 olduğuna göre m 1'in 2 katı da 10'dur. m eksi 1'in 2 katı eğer onsa şurasının 5 olması lazım. m-1 5 ise m kesinlikle ama kesinlikle 6'dır da diyebilirdin. Hiçbir şey ama hiçbir şey değişmez. Matematik şaşırtmaz arkadaşlar. Tamam. Devam. 11. örnek. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m kaçtır? Boş küme olması için ne yapıyorduk? x'lerin katsayıları oranıyla y'lerin katsayıları oranlarını birbirine eşitliyorduk. Bakın bunun oranı m bölü 2 burası da 2'ye eksi 1 bakın eksi var ya eksi 1 2 bölü eksi 1'dir diyoruz ve bu da eksi 4 bölü 1'den farklı olmalı diyoruz ki zaten şurası kaç eksi 2 şurası kaç eksi 4 e bunlar birbirinden farklı mı evet farklı demek ki biz sadece ama sadece şu an şuraya odaklanmamız lazım içler dışlar çarpım yaparsanız eksi m'nin 4'e eşit olduğunu görürsünüz ve böylelikle m sayısının eksi 4 olması gerektiğini görebilirsiniz bizden yine m kaçtır diye sorulmuştu m eksi 4'müş diyeceğiz sevgili gençler boş küme olması için. 12. soru <gülüyor> Bu denklemi her x, y reel sayıları için sağlandığına göre m artı n toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bütün x ve y reel sayıları için sağlanıyorsa ve Bu daima sıfıra eşit oluyorsa sevgili arkadaşlarım Şu kısımda bu kısımda mutlaka ama mutlaka neye eşit olmalı? Sıfıra Çünkü bütün reel sayılar için sağlanıyorsa 0x artı 0y sıfır ancak sıfırdır x ve y'nin tüm reel sayı değerleri için Dolayısıyla hemen diyoruz ki 3m artı n eksi 9 eşittir 0 ve m eksi 3n artı 7 eşittir 0'ı çaktınız buraya. İse dedim 3m artı n eşittir 9 ise m eksi 3n eşittir eksi 7 dedik. Şimdi tüm reel sayılar için ancak bu şekilde sağlanıyordu. Şimdi bizim elimizde ne var arkadaşlar? 2 tane bilinmeyeni olan m ve n'ler 2 tane bilinmeyeni olan bir denklem sistemi mevcut Şimdi bu denklem sistemini çözebilmek için iki yöntemimiz vardı Bir tanesi yok etme metodu öteki de yerine koyma metoduydu Şimdi istediğimiz bir tanesini kullanarak sorumuzu çözelim Hangisini kullanalım arkadaşlar yok etmeyi kullanalım Gelin şunu 3 ile çarpın Üstekini aynen yine yazıyorum bakın 3m artı ne eşittir 9 Alttakini 3 ile çarparsanız da 3m eksi 9 ne eşittir eksi 21 gelecektir Şimdi gelin üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım 3 m'ler gitti. N eksi eksi 9 n. Bakın n eksi eksi 9 n. Ne yapar? 10 n yapar. 9'dan eksi -21 21'i çıkarırsanız da 30 gelir. Demek ki n kaçmış arkadaşlar? 3'müş. N 3 ise istediğin yerde yerine yaz. Mesela şurada yerine yazalım adı. 3. 3 m artı 3 eşittir 9 ise tabii ki 3 m 6'dır. Ve m de buradan kaçtır? 2'dir. Benden ne istenmişti? m ile n'in toplamı isteniyordu. Dolayısıyla gençler 2 artı 3 bize M artı N'yi verecektir. Bu da kaçtır? Tabii ki 5'tir diyeceğiz. Cevabımız buydu. Ve bizim son sorumuz 13. örneğimiz. Bu denklemini sağlayan A-B sıralı ikilisini bulunuz demiş. Şimdi burada sakın ha sakın gidip burayı B ile burayı A ile falan genişletmeyin. Ben bu konuları ilk defa lisede görmüştüm. Ve ben payda eşitleyerek yapmıştım arkadaşlar. Hocam da bana sanki ben salakmışım gibi bakmıştım. Siz de böyle yapmayın. Tamam ben yaptım siz yapmayın. Ne yapacağız hocam? Şunu. 2 bölü A ve 1 bölü A. Biri diğerinin iki katını gene yok etmeye yöntemine başvuralım. Gelin bunu denklemi tamamını 2 ile çarpın. Bakın üsttekini aynen yazıyorum. 2 bölü A artı 5 bölü B eşittir. 29 bölü 10 dedim. Alttakini 2 ile çarparsanız 2 bölü A 4 bölü B gelir. Bu da eksi 8 bölü 5 yapar arkadaşlar. Şunların paydaları eşit olsun diye de burayı 2 ile genişletelim hadi. 2 ile genişlettiğimiz takdirde de eksi 16 bölü 10 gelecektir. Onu da öyle yazalım. Eksi 16 bölü 10 dedim. Şimdi üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. Böylelikle 2 bölü aların gittiğini görürsünüz. 5 bölü, b, 5 bölü b eksi eksi 4 bölü b derseniz eksiler gider 9 bölü b gelir. Eşittir. 29'dan 16'yı çıkarıyoruz bakın. Böylelikle 45 bölü 10'u da yakalamış oluruz. Bakın arkadaşlar ister içler dışlar çarpımı yapın. isterseniz 5 katı 45 ise 5 katı 10 ise B2'dir deyin. Hiç fark etmez. Ya da içler dışlar çarpımından 90 eşittir 45 B dersiniz. B buradan 2 gelir. Yine hiç fark etmez. B'yi bulduk 2'ymiş. A-B sıralı ikilisinde B2 ise A kaçtır? Hemen yerine yazacaksınız. Arkadaşlarım B2 ise... Şu denklemi kullanacağım. 1 bölü a eksi 2 bölü 2 1 yapar. Eşittir eksi 4 bölü 5'miş bakın. 1 bölü a eşittir. Eksi 1'i karşı yatıyorum. 1 eksi 4 bölü 5 yaptı. 1 kere 5 5. 4 çıkardım 1. 1 bölü a kaçmış? 1 bölü 5'miş. Şimdi 1 ile 1 eşitse tabii ki a ile B'de, A ile 5 de eşittir. b2 ise a5'miş arkadaşlar. Bizim sıralı ikilimiz Beşe 2 sıralı ikilisiymiş yani buraya 5 buraya 2 yazacağız sevgili gençler Evet videomuzun sonuna geldik yaklaşık yarım saatlik bir video oldu Güzel çok da fazla sıkmadan tam da istediğim gibi ee, uzunlukta ve tam da istediğim ayarda bir ders oldu Şimdi birinci dereceden denklemlerle dört tane birinci dereceden denklemlerle alakalı dört tane soru çözeceğiz sizle beraber Bu dört sorudan sonra da gençler basit eşitsizlikler kısmına geçeceğiz Basit eşitsizlik ve mutlak değeri de anlattıktan sonra bu haftayı noktalayacağız. Ee, videolarımızda çarşamba günü sevgili arkadaşlarım bitmiş olacak ki size daha fazla ödevlerinizi yapabilmek için gün kalsın diye bunu yapıyorum. Benden bir isteğiniz arzunuz olsa yorum kısmına mutlaka ama mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlarım. Ee, herhangi bir şey olursa da yine yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.